Arkadaşlar kısa bir yorum video var videoya geçmeden önce teşekkür ederim arkadaşlar istediğim aboneye ulaştım teşekkür ederim hemen videoya geçiyoruz hadi bakalım oğlum bak bana başlatma yürü git yürü git oğlum oğlum bak bana başlatma oğlum yürü git bak fırtına var oğlum bak bana çatma git bak oğlum bana çatma bak git istemiyorum bak seni gelme benim peşimden oğlum bak benim paşimden gelme bak seni istemiyorum ben gelme lan benim peşimden Bak oğlum sana diyorum ben sana yüz kere denedim mi gelme lan benim yanıma seni istemiyorum oğlum ben gelme sen tipsizsin Bak senin ağzını mı olurum bak senin çocuk Bak senin yüzünden cık cık cık. Vallahi başlatacağım bak cık cık cık cık. Hepinize merhaba arkadaşlar ben efendim bugün servikte arkadaşlar Tabii ki de 3-4 gün sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu bölümde fırtına oynayacağız Fırtına neydi Doğa afetler Doğa afetler miydi? Aynen doğal afetler galiba. Bilmiyorum tam olarak. Evet. Hadi bakalım video başla. ama bir, bir dakika video geçmeden önce hala like atmanızı like atıp abone olmayı unutmayın. teşekkür ederim kırk abone yaklaştık. Şimdi bu bölümde ne olacak acaba? Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. ile pek alakam yok. Bu neymiş helikopter? Acaba ne olabilir? Savaş mı? Kendimizi mi ölür. What? Abi yoruz size bak. Örgüsel bir sesi Lan. oğlum örgüsel bir sesi giymiş lan. Oyun örgüsel bir sesi var mı? Yo. Adam örgüsel bir sesi var. Şimdi. E, bu arada arkadaşlar oyunda efeler de var. Hadi bakalım efeler. Tırmanın. Tırmanın. Şu an arkadaşlar. O, os oldum. rozetinden belli olabilir. Os oldum arkadaşlar. Os. Hadi bakalım ya. Allah. Bismillah. Düşüyorduk burada durmayalım şöyle at atlayabilir miyiz Haydi bismillah aynen doğal gaz doğal gaz doğal gaz patlıyor tuvalet parası tuvalet parası katladı kafana tükürlüğüm oğlum yürü git Allah belanı versin var ya senin Allah belanı versin senin Allah çalanı versin Allah çalanı versin çocuk senin. Doğal gazı, doğal, bak görmüyorum. Burada doğal gaz sızmış buraya. Sen burada hala şebetlik yapıyorsun arkadaşım. Burada adam doğal gaz sızmış. Sen burada şebetlik yapıyorsun. onun öyle bir şey mi var ya? Doğal gaz sızıyor. Sen burada şebetlik yapıyorsun. Baksana biz tepeye durmanıyoruz. Sen aşağıda şebetlik yapıyorsun. Olmaz arkadaşım böyle. Çıkışan. Kendine bir çekeceğim ya. Anasın Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Senin var ya senin var ya senin ağzını dur. Allah'ım yarattım. Çocuğun ağzını burnunda öteceğim valla. Arkadaşlar bu arada size bir de oyun var. Tıcak öyle değil. Kırk kazana. Kırk yaklaştık. Daha çok. Daha çok video atacağım. Merak etmeyin. Şimdi. Aynen. Biz kalamadık. O soldum arkadaşlar. O soldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O soldum arkadaşlar. O soldum bak gördüğünüz gibi oz var görürsünüz değil mi Efeler gelin bakayım şöyle abi şu an gözünü çıkardım iki üç hava alsın diye gelin oğlum efeler toplanın hadi bakalım toplanın lan. adam olacaksınız oğlum bak şimdi Allah oh ben anlıyorsam takip etme lan beni Brass! Abi yine harita mı gelmiş oyuna? Oyuna yine harita gelmiş. Var. Oyuna yine harita gelmiş. Burası mı? Burası ne yapacağız? Oyunun mantığını anlamadım. Ne yapacağız burada? Ne Burada ben burada bekliyorum arkadaşım Burası güvenli geldi bana. Ben burada bekliyorum hani. Bekliyorum. Gelin bakalım ne olacak? Ama şu yan üstüne çıkacağız. Mecbur. Şu yan üstüne çıkmalıyız. Ne biliyorum. What? What? Abi yanlış. Yanardağın üstüne çıkmayacağız. Allah falan versin. Çekil. Yanardağın üstüne çıkmayacağız. Burada duracağız. Hadi bakalım. Allah'a da verdin burada. Hadi. Biz burada beklemeyiz. Biz burada beklemeliyiz. Burada bizim kakamızda düşmeyecek. Hadi bakalım bekliyoruz. İyilme yok değil mi oyunda? Allah bana versin seni. Gelme. Allah'ım ya Rabb'im ya Resulullah. Gelme lan. Al bak geberdin görüyor musun bak? Benim geleme geleceğim niye gelirsin? Arkadaşlar bu arada sitemiz oldu. Sitemizi de bekliyorum. Şu an ek bir dosya, ek bir video ekleyeceğim videonun sonuna. Merak etmeyin. Videonun sonuna bir şeyler ekleyeceğim. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Ben birinci olur muyum? Ee, ne dersiniz? Ben birinci olur muyum? Bence olurum. Olurum. Bence olurum. Size göre. Ben olurum. Ben olurum. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Yayıl, yayıl, yayıl. Oğlum, bu da bildiğimiz yanar ben değil. Abi, şu an şu dakika falan yazmıyor mu? Dur bakayım abi Dörüncelik yani al bak bir şey söyleyeceğim Çekil Çekil önümden. ha ha ha atlı tane kişi neden hapishane şeysi giriyor neden hapishane giyiyen böyle bir şey mi var oyunda şöyle bir bakacağım osuz aynı, bu arada osuz gözünü de çıkardık Ne ben abi şunu ne olduğunu anlamıyorum niye sıfır yazıyor burada onu anlamıyorum Abi bak ben burada bile Tornal'da çıkacak burada Tornal'da çıkacak Buraya geleceği için şöyle bir şey yapsam olur Abi hızlı gitmeliyiz tam şu tepeye çıkacağız Abi abi abi abi abi, abi. şöyle hıfff Abi beni buçlamayın doyurum bak hepinizi ha ağzına burnunu doyatırım bak senin Aynen başladı o cık, cık, cık Abi ben uçar lan bu bir de evin şöyle e Metingo, bunu arkadaşlar kabul ediyorum. Abi, Abi ne oluyor? Abi evin içine gir çabuk. Abi çabuk, evin içi güvenli evin içine gir nasıl abi ne yaptım abi çok kötü bir şey oluyor Ayağım abi ne oluyor abi kötü bir şey abi abi ne oluyor abi ne oluyor fırtına geç çabuk fırtına fırtına fırtına geç ne geç kusura bakmayın arkadaşlar videoyu neden kestim çünkü arkadaşlar size bir duyurum var şu an ne yapıyoruz başa şu an kendi sistemdeyim arkadaşlar size bir videonun başında sistem demiştim Şöyle sistemden şöyle bir avantajlar var ama bu sistemin linkine bak 60 abone olunca vereceğim arkadaşlar bu videoya bayağı bir like gelsin bir 60 abone alalım bu sitenin linkini vereceğim kendi sistem arkadaşlar 3 ayda uğraştım sistemi yaptım sonunda şimdi arkadaşlar sitemizde şöyle bir avantajlar var şimdi ııı ee, Gördüğünüz gibi şu yeni geldi. Bunu Fıra. Bakın şimdi. Fıra. free satıyorum yani bedavaya. Böyle şey bunu satıyorum. ama sonra onuza ejderha. Çok güzel bir şey. Bunu da bedava satıyorum tabii ki. Fıra. Ondan ona şu güzel bir şapka gelmişti. Yine. Onu da Fıra. Sonra yeni bir şey gelmişti. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da Fıra. Bunu da bedavaya verdim. Tabii arkadaşlar bunlar bunlar Robux'ta, şunlar da Robux'ta. Arkadaşlar bunda normalde bin robux ne edeyim? Bunu da bedavaya veriyorum. Sistem içinde avantajlar. 60 abone olunca bu da boya bir like dedim. Bugün Bu sitenin linkini paylaşacağım sizinle. Bu site bana ait. Yani banlanma işlemi yok. Bu da bunu da bedavaya verdim. Sonra bunlar evet şu kılıç şeyisi bunu da bedavaya verdim şöyle bir şey bunu biliyorsunuz sonra bunlar aynı sus bu ne siz aynen bunu da bedavaya verdim sonra bu neyse sonra şu saçı da bedavaya verdim şöyle gördüğünüz gibi şu bu da yeni geldi galiba bunu da verdim yani bedavaya verdim